Evet, merhabalar, ben Yüksel Köksal. Bugün yine çok önemli bulduğum bir konu hakkında bu videomuzu çekmek istiyorum. Akran zorbalığından bahsedeceğiz bugün. Özellikle bu videoyu seçme amacım, dün çalıştığım bir danışanımla beraber, 8 yaşındaki bir oyun koçluğu için çalıştığım danışanımla beraber... Onun hikayesinin üzerinden aslında bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim ve bu konunun şu anda e, Türkiye'de de çok e, yüksek bir ile bir sorun haline geldiğinin de e, farkındalığındayız. Çünkü okullarda artık akran zorbalığına maruz kalan e, akran zorbalığına maruz kalan pek çok çocuk var ve bunu da yapan da pek çok çocuk var yani sosyolo yani sosyolojik anlamda da baktığımız zaman ülkemizdeki e, dizilere bakıyorum orada dizilerde eskiden ne bileyim bizim zamanımızda bir mahallelerdeki o sıcak komşuluk ilişkilerini anlatan diziler vardı işte e, ne bileyim bir e, aile içindeki iletişimin önemini anlatan diziler vardı şu anda baktığımız zaman aslında dizilerde e, kanımca çok da 2 yıldır belki 2-3 yıldır artık televizyon seyretmeyen bir kişi olarak daha çok zorba karakterlerin ön planda olduğu, e, bu insanların prim yaptığı, hatta onların e, zorbalıklarının e, iyi bir şeymiş gibi sunulduğu bazı diziler görüyoruz ki ve en acısı da bu diziler çok yüksek oranda reyting alıyorlar. O yüzden bence akran zorbalığını özellikle konuşmamız gerekiyor. İvedilikle çözümleme yolunda da ne yapmamız gerektiğiyle alakalı da Türkiye'nin önümüzdeki 5-10 yıl yıllık geleceğinde gelecek nesillerin, geleceğimiz olan çocuklarımızın nelere maruz kaldığı konusunu bir an önce ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var ki dün yaşadığım olayda, dün karşılaştığım olaydaki öğrencim e, çok da e, belki de yüksek paralarla gittiği bir özel okuldaydı. Ben şunu da anlayamıyorum, çocuğun ikinci senesiydi ve çocuk birinci sınıftan beri aslında bu e, şiddete, bu akran zorbalığına maruz kaldığı çok açık bir şekilde ortadaydı. Bununla birlikte... E, bunun öğretmenler tarafından eğitimciler tarafından keşfedilmemiş olması bir önlem hala alınmamış olması ve ailenin bütün çırpınışlarına rağmen bunun bir sorun gibi değil de ailenin bir büyütmesi gibi algılanıyor olması gerçekten benim açımdan çok üzücü bir şey oldu. Evet, akran zorbalığı bu nedenle okullarda Bence eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, idarecilerimiz, okuldaki rehberlik uzmanı arkadaşlarımız, ki sizler bunun için buradasınız, bu konudaki eğitimleri sıklaştırmalısınız. Bu konuda çocukların hem zorbalık uygulayan çocuk açısından da, zorbalanma maruz kalan çocuk açısından da bir şeyler yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Zorbalığı yapan çocuk da bizim geleceğimiz, zorbalığa maruz kalan çocuk da bizim geleceğimiz. Değişen hiçbir şey yok. Ve aslında e, olayın bütün bütüne temeline baktığımızda da sadece evet, çocuğun işte e, psikopat olmasından kaynaklı bir şey değil. Baştan beri söylüyoruz işte kişilik gelişiminde de anlattık. Daha sonrasında çocuklara olan yaklaşımlarla ilgili çektiğimiz videolarda da anlattık. Aslında bütün olay çocuğu yetiştiren ailenin tutum ve davranışlarıyla alakalı, ne ektiğimizle alakalı ve ne biçmeye çalıştığımızla alakalı. Oradaki farkındalığımızın olup olmayışıyla alakalı bir konu aslında. Ve sonucu akram zorbalığı ve bu konuda işte sizinle ilgili bu videoyu çekmek için de ee, bir takım hazırlıklar yaparken şunu gördüm ki gerçekten Türkiye'de bu artık bir sorun ve bu konuda uzmanlar çok fazla araştırmalar yapmaya başlamışlar. Bu e, Bence bu konuyu çözmeye çalışan uzmanların yaptığı araştırmalardan ziyade bu konuyla alakalı birebir e, bir şey yapabilecek olan eğitimcilerimiz bence çok daha e, konuya hassas yaklaşmalılar. Yani çocuktur olabilir e, gibi işte çocuklar arasındaki bir şeydir aile